Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir içerik hazırlamak istedim. Hazırlamak istediğim içerik günlük, aylık, haftalık yorumlardan ziyade aslında ne yapmaya çalıştığımızla ilgili. Bu kanalda yaklaşık 2 yıldır içerik üretiyorum. Yaklaşık 6 yıldır astroloji ile ilgileniyorum. Astroloji hayatıma girdikten sonrası ve öncesi veya doğum haritamı keşfettikten sonrası ve öncesi ve tabii ki asla e, öğrenmesi tam anlamıyla öğrenmesi imkansız olan bir yolculuğun başlangıcı. E, bu noktada e, zaten şöyle söylemeliyim. Astroloji ile tanışmak herkese nasip olmuyor arkadaşlar. E, özellikle tabii doğum haritasında astroloji ile ilgilenmenin de bir takım unsurları mevcut. E, benim haritamda çok yoğun bir 12. ve 8. vurgusu var. Bu da zaten mistik konulara, spiritüel konulara eğilimli olduğumu, genelde sezgilerime göre hareket ettiğimi göstermekte. ve Bununla beraber tabii ki zayıf bir psikoloji, zayıf bir bünyeyi de beraberinde getirmekte. Çünkü ne kadar çok bu tarz konularla ilgilenirseniz, ne kadar çok derinlemesine araştırmalar yaparsanız, görünmeyen ve aslında laboratuvar ortamında test edilmesi mümkün olmayan konularla alakalı. Ee, tabii ki dediğim gibi uçsuz bucaksız ve sonu asla gelmeyen bir yolculuk olduğu için hep daha fazlasını öğrenmek istiyorsunuz. Hep daha derine inmek istiyorsunuz. Ve e, bu bilgi deryasının içerisinde aynı zamanda sezgileriniz ve yorum yeteneğinizle beraber harmanladığınız bu yolculuk içerisinde Zaman zaman zayıf düşebiliyorsunuz. Ee, bazı insanlar vardır somut gerçekliklerle ilgilidir. Bazı insanlar vardır soyut gerçekliklerle ilgilidir. Ben her ikisini dengede tutmaya çalışan ancak her zaman soyut içerikleri daha çok e, cazip bulan bir insan oldum. Bu yüzden e, her zaman e, mistik bir e, yönüm vardı. E, astroloji ile ilgiliydim ancak astroloji ile ilgiliyim. E, burçlar bazındaydı yani. Ben balık burcuyum. Şu özelliklerini taşıyorum. Sen şu koç burcusun şeklindeydi. Tabii ki bu bir noktadan sonra e, astrolojinin e, işlevselliğinin çok etkili olmadığını gösteriyor. Bu noktada bilgi seviyemiz kaldığı takdirde. Neden? Örnek veriyorum. Ben bir balık burcuyum. Ancak çevremdeki birçok balık burcundan farklı bir karakter yapısındayım. E, hayata bakış açılarımız farklı. E, değer yargılarımız farklı. Bir balık burcu çok neşeliyken, birisi çok utangaç ve olabilirken, birisi çok e, başarılıyken, birisi çok başarısız ve pasif olabiliyor. E, tabii ki burada ailesel, çevresel, genetik e, kodlar da var. Ancak e, doğum haritası aslında ailesel, çevresel, genetik kodlar, karmik borçlar, e, yakın çevremiz, karşılaşacağımız şartlar ve durumlar gibi her şeyi barındıran bir e, komplikasyon. Dolayısıyla doğum haritamızı hakim olduğumuz zaman bütün bunlara hakim olabiliyoruz. Benim tabii ki doğum haritamı bir doğum haritası olduğunu keşfetmem, bundan dediğim gibi 6 sene öncesine dayanıyor. Önce bireysel araştırmalarım, daha sonra aldığım eğitimler ancak eğitimler bir noktaya kadar yeterli olacaktır. Yani ben de duyuru yaptım. Temel seviye astrolojik bilgileri paylaşalım, daha interaktif bir premium abonelik oluşturalım şeklinde. Buradan benden almış olduğunuz eğitimler bir noktaya kadar sizi getirecektir. Bol araştırma ve bol pratik yapmakla ancak bu iş çözülebilir. Ben de nasıl başladım? Tabii ki önce kendi doğum haritamdan daha sonra Çevremdeki insanların doğum haritasından e, ailemin, arkadaşlarımın e, onların yaşadıkları olaylar, e, haritalarına yansıma şekilleri, haritadaki etkileri ne şekilde hayatlarına geçirdikleri gibi gerçekleri de bu kapsamda değerlendirme fırsatı yakaladım. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan bu videonun konusuna geçmek istiyorum. Bu videonun konusu doğum haritamızı neden öğrenmeliyiz? Neden bilmeliyiz? Bu konu olacak. Buna ilişkin ben kendi kişisel yorumumu yapacağım. Tabii ki takdir sizin. Yorumlarda lütfen belirtin siz de görüşlerinizi. Doğum haritası benim inancıma göre, benim inandığım ve araştırmalarım ve inancıma göre aslında bizim... Kader planımızla aramızdaki e, hatırlamadığımız bir anlaşma. Ne kastediyorum? E, birçok defa, eğer ilgiliyseniz e, İslamiyetle ve Kur'an-ı Kerimle alakalı konularda Kur'an-ı Kerim'de birkaç e, ayete e, insanların Allah'a söz verdiğinden bahsedilir. E, bu söz de e, bana göre e, kaderimizle alakalı diye düşünüyorum. Özellikle ben astrolojiyi İslam'dan ayrıştıran değil, İslam'la bağdaştıran bir bakış açısına sahibim. İnancım bu yönde. Dolayısıyla aslında her şeyin bir matematiği olduğunu ve bizlerin ve hatta farkındalığı yüksek olan kişilerin öğrenmesi ve anlatması, paylaşması için hazırlanmış bir sistem olduğunu düşünüyorum. Tabii ki astroloji bu sistemlerden sadece bir tanesi. Ee, bunun dışında e, milyonlarca keşfedilmemiş sistem olduğunu düşünüyorum. Ve tabi ki Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri de e, birçok e, tefsir var. Bu tefsirlere... E, Dayanarak, hadislere dayanarak e, tefsir yapılmasında ben e, çok fazla kendi açımdan doğru bulmuyorum. E, her birinin anlamının çok ucu açık ve e, çok bizim yorumlama kabiliyetimize kalmış şekilde dizayn edildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla aslında Kur'an-ı Kerim kapsamsız değil. Kur'an-ı Kerim gerçekten e, keşfedilmesi gereken büyük bir deryan. Şimdi astrolojiyle buraya nasıl geldik? E, şöyle. Şimdi astroloji falan olarak değerlendiren arkadaşlar var e, asla e, bu yaklaşımı kabul etmek mümkün değil e, fal dediğimiz şey tamamen e, insanların hissiyatlarına kalmış e, hiçbir dayanağı olmayan hiçbir temeli olmayan konularla ilintilidir e, burada e, bazı insanların e, öngörü yetenekleri veya e, duru görü yetenekleri vardır veya farklı kanallarda yapılıyordur bunları bilemem. E, tabii ki her insanın sezgi seviyesi farklı. E, bizde de şu tarz durumlar olabiliyor. E, örnek veriyorum haritada e, bir e, güneş e, jüpiter karesi görüyorum. Tabii ki güneş jüpiter karesini ben ego olarak yorumlayabilirim, kibir olarak yorumlayabilirim, babayla alakalı bir sıkıntı olarak yorumlayabilirim. E, bunun dışında bir e, Patronlar veya devletle alakalı büyük sıkıntılar söz konusu olabilir veya bir haksızlık bir hukuksal konuda uğranmış olan haksızlık ve egosal problem olarak yorumlanabilir. Burada tabii ki karşımdaki kişiyle eğer diyaloğa geçersem ve karşımdaki kişi hakkında temel bir takım bilgilere sahipsem o açıyı o kişiye uygun şekilde yorumlamaya çalışıyorum veya karşımdaki kişi hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsem ki bu şekilde danışmanlık verdiklerim de oluyor. Hiçbir bilgiye sahip değilim telefonla da irtibat kurma imkanımız yok ve ben bütün ihtimalleri değerlendirmeye çalışıyorum karşımdaki kişinin çalıştığını bilmiyorum evli mi bekar mı onu bilmiyorum yaşı dışında hiçbir bilgiye sahip değilim dolayısıyla ben diyorum ki bu ihtimal bu ihtimal bu ihtimal yani asla kesin kesin ihtimallerden bahsetmiyorum arkadaşlar çünkü bunu çok doğru bulmuyorum her açının her evin farklı farklı anlamları vardır. Eğer karşımızdaki kişinin o dönemki sıkıntılarını biliyorsak, karakter özelliklerini biliyorsak ki asla e, kimseyi tam olarak tanıyabilmemiz mümkün değil. Ben bile kendimi astroloji ile beraber tanımış durumdayım. Dolayısıyla e, o kişiye o e, açının getirmiş olduğu değerleri daha e, dar bir kapsamdan sunabilirim. Ama karşımdaki kişiyle alakalı çok fazla detay e, bilgiye sahip değilsem de yanlış yönlendirme yapmamak adına elimden geldiğince bütün ihtimalleri değerlendirmeye çalışıyorum. Bu ihtimaller noktasında tabii ki e, bir e, kadim öğreti var arkadaşlar. Bir kadim öğreti var ve bunun üstüne eklenmiş olan sizin yorum kabiliyetiniz var. Ancak bu yorum e, bir şeylerin temellendirerek yapılan yorumlar. Yani 8. evinde gezegen olmayan bir insanı veya 8. evinden transit geçmeyen bir insanı eşinin maddi durumuyla veya e, ameliyatlarla ilgili yorum yapmıyorum. Yani anlatabilmek çalıştığım şeyler bunlar arkadaşlar. Tabii ki burada birçok değişken var. E, i̇lla bir evde gezegen olması gerekmiyor. Vesaire ama e, bunları zaten eğitim videolarında değiniriz. Dolayısıyla e, astroloji aslında bu anlamda farkındalığımızı artırıyor. Ve herkesin tabii ki öğrenmesi gerekmez. Çok büyük emek ve mesai isteyen bir süreç. E, benim de e, kendi mesleğimi, ee, okumuş olduğum eğitimini almış olduğum mesleğimi bir kenara bıraktıracak kadar ki e, yeri geldiğinde zamanında bahsederim. E, kendi mesleğim de çok fazla yaban atılacak bir meslek değildi. E, onu bile aşacak duruma gelmiş seviyede çünkü e, onun dışında hiçbir şey artık beni mutlu edemez oldu arkadaşlar. E, dolayısıyla tabii ki bu işi yapmak bu iş üzerinde insanları tanıyabilmek ve bununla gizlemini bunun cazibesini keşfedebilmek için çok fazla zaman ve mesai harcamak gerekiyor ki ben bile özellikle çocuğum dünyaya geldikten sonra biraz bu dengeyi çok fazla sağlayamamış olabilirim Bu nedenle işler biraz sallapati ilerliyor açıkçası Tabii ki onun geleceği her şeyden daha öncelikli ve önemli şimdi Peki neden bir insan doğum haritasını bilmeli? Bir insan doğum haritasını bana gelen danışmanlık sorularında da ben buna değiniyorum. Yani genellikle öngörü e, analizi isteyen arkadaşlar oluyor yani ben bu yıl hangi etkilere açayım veya ben bu yıl ne yapmalıyım veya başımda şöyle bir iş var nasıl çözmeliyim ama ben diyorum ki eğer doğum haritanızı ben veya başka bir astrolog arkadaş veya siz amatör olarak astroloji öğrencisiyseniz siz kendiniz çözümlemediyseniz öngörü teknikleri biraz havada kalır yani sadece bir e, takvimden öteye ajandadan öteye gitmeyecektir e, bu nedenle öncelikli olarak doğum haritası analizi yaptırmanızı tavsiye ediyorum diyorum Tabii ki burada tercih size kalmış. Doğum haritası analizinin de birçok arkadaş işte bu sene başıma ne gelecek, şu ay başıma ne gelecek gibi sorulara cevap vermesini bekliyor. E, tabii ki bunlar ilerletilmiş haritalarda, e, öngörü metotlarında ortaya çıkabilen detaylar olsa da doğum haritası analizleri daha kapsamlı aslında e, hayatınız boyunca yaşayabileceğiniz deneyimleri size sunan e, daha önemli bir analiz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla herkesin en azından bir defa kendi haritasını çözümlemesini veya çözümletmesini de tavsiye ediyorum. E, i̇nanın kendinizle alakalı az, e, şu, şu güne kadar fark etmediğiniz birçok e, handikapı bile fark edebileceğiniz bir e, analizdir. E, farkındalığınızı çok e, etkileyecek bir analizdir. Dolayısıyla e, doğum haritası bu kapsamda herkesin e, öğrenmesi gereken e, bir detay diye düşünüyorum. Yani artık güneş burcumuz, yükselen burcumuzun ötesine geçmemiz gerekiyor. Tabii ki bizler Doğum haritasını analizini yaptıramayanlar veya bunun sadece öngörü teknikleriyle ilgilenen arkadaşlar için yükselen burçlara veya ay burçlarına göre yorumlar yapıyoruz veya doğduğunuz yıllara göre. Ancak bunlar tabii ki çok genel kapsamlı oluyor arkadaşlar. Yani çok şanslı etkiler alırken bir yükselen yengeç, yengeç burcunda bulunan malefik bir gezegen gerçekten tepetaklak edebilir her şeyi. Dolayısıyla her harita kendine has metodlara sahiptir. Her kişinin aynı parmak izi gibidir bir doğum haritası. Bu e, haritadan aldığınız ders, bu haritada başınıza gelecek deneyimler, bu haritadan ne şekilde istifade edip ne şekilde yarar veya zarar sağlayacağınız ise tamamen size kalmıştır arkadaşlar. Yani e, elinizde 1 e, kilo on var, 3 <gülüyor> tane yumurta var e, ve siz bununla... Krep mi yapacaksınız kek mi yapacaksınız onlar orada duracak hiçbir şey yemeyecek misiniz yani elinizdeki malzemeleri nasıl değerlendireceksiniz yoksa farklı bir şey mi icat edeceksiniz bu size kalmış ama elinizdeki malzemeler kader planımızda yazılı olan malzemeler ne yazık ki net. Bunları değiştirmek söz konusu değil. Burada da kader e, konusu devreye giriyor. Yani bir külli irade ve bir cüz'i irade söz konusu. E, tamamen bizim irademiz dışında gelişmeyen olaylar. Ancak bu da e, farkındalık seviyemize doğru orantılı. E, dolayısıyla kendi irademizi e, konuşturabilmek adına başımıza gelme ihtimali olan şeyleri de e, test edebilmemiz lazım. Temkinli olabilmemiz lazım. E, başımıza geldiği anda... Ee, neyin başımıza geldiğini fark edebilmemiz lazım. İşte doğum haritası bu kilit noktalarda önem arz ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir doğum haritasını e, analiz ettirmek Aa işte öldüm bittim ben veya çok şanslıyım ben böyle etkiler var şeklinde yorumlanmamalı. Benim böyle destekleyici açılarım var ve ben bunu en iyi şekilde nasıl kullanabilirim? Benim böyle zorlayıcı açılarım var. Ben bu zorluklardan güzel bir başarı hikayesi nasıl yazabilirim? Artık hayattaki önem vermiş olduğunuz Önceliklerinize göre Tabii ki durum değişir. Dolayısıyla bunu ruhsal anlamda mı, somut anlamda mı kullanıp kullanmamak size kalmış. Zaten bu konularla ilgili olup olmadığınız dahi haritanızdan çıkabilecek detaylar arkadaşlar. Yani astroloji ile ilgilenirsem e, mutlu olur muyum veya astroloji gerçekten mistik konular, spiritüel konular benim ilgi alanıma girer mi sorusu dahi haritanızda bulunan detayları içeriyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi her şeye se e, sebep bulmanızı sağlayabilen ve kaderinizle Barışmanızı sağlayan bir metot aslında. Yoksa ahlanmak, vahlanmak, hayıflanmak çok kolay. Her birimizin hayatı boyunca başından farklı farklı deneyimler geçiyor. Emin olun ki herkesin hayatı belli oranda zor. Taşıyabileceği oranda veya idare edebileceği oranda veya belli oranda kolay ve rahat. Bazı insanlar daha büyük zorluklardan geçerken bazı insanlar bir şeyleri daha kolay elde edebiliyor. Dediğim gibi burada hangi aileye doğduğunuz, hangi coğrafyaya doğduğunuzdan tutun da hangi gün doğduğunuz, hangi saatte doğduğunuza kadar giden büyük bir kapsam söz konusu. Bu nedenle her birimiz doğum haritamızı en azından astroloji ile ilgilenmiyorsak bile mutlaka öğrenmeliyiz. Bir astroloğa analiz yaptırmalıyız. En azından bu dünyadaki yaşam amacımızı, bu dünyadaki önemimizi. Ve bu dünyaya neden geldiğimizi hatırlamamızı gerektiren konuları fark etmeliyiz. Çünkü bu yoğun hengame içerisinde günümüz şartlarında her birimiz bize dayatılan e, şeyleri yapmaya mecbur gibi bir robot gibi yapıyoruz arkadaşlar. E, bunları e, ben de yapıyorum. Siz de yapıyorsunuzdur eminim. Bu e, telaş içerisinde ruhumuzun neyle beslendiğini, ruhumuzu nedenle ihmal ettiğimiz, yani bedenimizi beslediğimiz şeylerin... E, ruhumuzu nedenle beslediği noktasında çok büyük çelişki içerisindeyiz. E, her şey acelemiz var. Her şeyin peşinden koşuyoruz. Anlık gündemlerimiz değişiyor. Anlık haberler değişiyor. Her şeyi takip etmeye, her yere yetişmeye e, çalışıyoruz ve her şeyle kendimizi mukayese ediyoruz ve bu çok yorucu bir tempo. Bu tempo içerisinde gerçekten ruhumuzun temel motivasyonu, ihtiyaçları ve bu dünyadaki misyonumuz ve yaşam amacımızı sorgulama noktasında e, tahmin ediyorum ki e, ben dahil bir çoğumuz sınıfta kalıyoruz arkadaşlar e, ve bu şekilde bir ömür heba olup gidiyor ya bir aşk ilişkisi yüzünden ya bir e, aile problemi yüzünden ya para kaygısı gelecek kaygısı yüzünden ya evlatlarımız yüzünden yani her birimizin e, metotları farklı olsa da e, aslında bizler bunun için bu dünyada bulunmuyoruz bunun farkına varmak lazım. Bizler bu dünyada hangi özelliklerimizle, hangi yeteneklerimizle farkımızı ortaya koymalıyız? Bizler bu dünyaya niye gönderildik? Sorusunun cevabı astrolojide mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla astroloji salt bir öngörü tekniğinden ibaret düşünmektense bu kapsamda değerlendirmenizi de e, rica ediyorum. Bir de bu açıdan düşünmenizi tavsiye ederim. E, tabii ki ben daha büyük kitlelere ulaşmak adına sizlerin daha çok hoşuna gidecek e, videoları hazırlıyorum. Yani ne yazık ki. Çünkü eğer bunları yapmazsam e, sizlerle iletişim kuramam. E, özellikle astroloji gönülden bağlı değer veren, öğrenmek isteyen e, arkadaşlar var. E, dolayısıyla benim video içeriklerim bazen hoşunuza gitmiyor olabilir. Ancak ben e, büyük bir kitleye hitap edebilmek istiyorum. Birçok insanla etkileşime girmek istiyorum. Bu konuda da lütfen bana hak verin. E, tabii ki videoların arasına reklamlar koyuyorum. E, bu işin bir de mesai kısmı var arkadaşlar. Yani Buradan da bir gelir elde etme cüzdiği de olsa bir gelir elde etmeliyim ki e, bu da bende bir tatmin sağlasın. E, dolayısıyla e, bu konuda da e, acımasız olmanız beni üzer açıkçası sonuçta her birimiz işlerimizi para kazanmak için yapıyoruz ama burada salt kar amacı de fark ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçekten sürekli olarak sizlere içerik üretmek için kendimi hun harca harcıyorum ve bu noktada dikkatinizi çekmeye çalışıyorum. Evet bu böyle bir video oldu arkadaşlar. Birçoğunuz için sıkıcı olabilir. Birçoğunuz için ise faydalı olacağını düşünüyorum. Bugün böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız bana desteklerinizi göstermiş olursunuz. Ve çok sevinirim. Yorumlarda sizlerde fikirlerinizi iletirseniz. Ve astroloji ile tanıştıktan sonra ve astroloji ile tanışmadan önce yaşamış olduğunuz deneyimleri de paylaşırsanız. Çok sevinirim. Mutlu bir 2020 diliyorum. Hala 2020'ye girmediğimiz için. <gülüyor> 2020 ve yeni yıl dileklerim devam ediyor arkadaşlar. Hoşçakalın.